Eyübillah imin al Bismillahirrahmanirrahim Benim kanalım sadece tevhid üzerine yayın yapmaktadır. Tevit üzerine yayın Allah için sevgi işlenmektedir. Allah için sevgi olmazsa takdirle şirk gitme ihtimali büyüktür. O zaman hiçbir bir şeyi sevmeyeceğiz. Severiz, seveceğiz seveceğiz ama Allah için yani diyelim ki bir bakkalım var ben bakkalsız yapayım, yapamam demek doğru değildir amacı Allah olması gereken insanların amacı Allah olmayanın amacı ilah olmaya doğru gidebilir bir şeyi seviyorsak onunla ilgili amel olması gerekiyor. Amelsiz ne bir sevgiden bahsedilebilir ne de dinden. Din, bizim dinimiz sevgiye dayanılır. Sevgiden bahsediyoruz, bahsediyoruz, bahsediyoruz, bahsediyoruz. Hiç mi bir şeyi sevmeyeceğiz? alnımı çıkartmamak gerek. Seveceğiz, Allah için seveceğiz. Bu kalp kime ait? Bu kalp Allah'a ait. Bu kalbe başka sevgili at atlamaya hakkımız var mı? Ben nefsim için bir şey istersem, seversen nefsimi ilahlaştırmaya doğru gider nefsimi ilanlaştırmaya doğru gidersem onunla ilgili ayet ve sahih hadislerden en az birini inkar etmeye doğru gidebilirim. O halde her şeyi Allah için yapmak gerekir. Allah için ne ne yaptın değil Allah için ne yapmadın demek gerekir. İnsanlar hayatı boyunca bazı hatalar yapabilir. Dilimiz mükemmeli gösterir. Mükemmellere kadar yaklaşırsak o kadar iyidir. Kendimizi sık vaat etmek doğru değildir. Biz yapamadık, edemedik. Allah'a demeyin. Allah affedicidir. Allah'ın affediciydi ancak ve kafirler ümidi keser. Ama şunu unutmamak gerekir. İnsanlar Müslümanla döndüğü zaman ya da Müslümanken ilk hatalarını ise onunla tekrar imtihan edilir. Sakın hataya düşmeye kalkmayın. Hatayı düşseniz bile Allah'tan ümidi kesmeyin. Benim amacım oy değil. Benim amacım mevki değil. Benim Allah'tan beklediklerimi kimse veremez bazıları bu kanalı devam etti yap diyor. Ama bizim benim kanalım Asla başka bir amaç çıkacak için değil Ne için yaptığımı bir daha söyleyeyim. Benim amacım eğer bir kafiri ya da münafı İslamiyet'e döndürsem Allah beni asla ateşe sokmaz. Bu benim menfaatim. Peki bu Dinleyenlerin en manfaati var. Tevhid agresine inanırsa bu hadislerde yeterli bu kadar. Ama namaza gerekir. Bu benim düşüncem. Çünkü başka ayet ve say hadislerden bu çıkabilir, çıkarılabilir. Demek ki tevhid girdisiyle beraber namaz olunca hırsızlık yapsa, cinayetse bile direkt cennetlik. Ben işin kolayını göstermeye çalışıyorum. İnsanların saçıyla, başıyla, eteriyle, entaresiyle ben ziyade önce ne gerekir? iman aşılamak gerekir. Diyorlar ki bazısı namaz kırsın ondan sonra iman gelir. Olmaz. Olmaz. Önce iman gerekir. Eğer önce namaz olsaydı Beş ibadet birisi kelime şahid. Önce kelime şahide gelmez ya. Önce namaz gelir. Kelime icadetten sonra namaz, zekat, oruç ve hacdır. Biz ya önce hacce git. Önce hacce. Ne buraya girdin bunları be çocuk? Allah Allah. Ya film çekiyormuş. Karışma ya. Ya dilim çekiyorum ya bütün millet duyuyor dünyada. Köşeye köşe şey. Ya ülkeyim. tamam git ya git. Köşeye koy. Dilmine sürme. Allah Allah. Bütün dünya seni seni çekecek, çek. görecek. Daha önceden de küfrettin böyle. Allah Allah. Senin inancın sana benim inancım bana. Allah belanı versin seni. Amin. beraber. Silmeyeceğim bunu. Yayına sokacağım. Şurdan şey için bir şey söyleyebilir mi? Daha önce söyle. Ya bunu çakla. Evet. Tamam. Gece kaçırdık yaşı dedi. Evet. Bitti mi? Bitti. Allah Allah. Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yızaarlar. Demek ki önce kelime Şahadet. Kelime-i Şahadet itirdiğiniz zaman kelime-i şahadetin ne olduğunu ayrıntısıyla bilmek gerekir. Tevkid haketesini yüzde 99, dokuz, insanlar bilmiyor. Peki bilmeyenlere kafir mi diyeceğiz? Diyoruz ki Allah bilselerdi ya azardı. Başka bir ayette diyor ki Onlara gidelim, sen onlara inanmaz. İçersiz az geldi, bir de başladı dışarıdan. Ya film, film çekiyorum, sen ne konuşuyorsun ya, ayıp ya. Bir şey günah. Tamam, günah ya. Evet. Ebeceyi ana şeyindeysen tamam, sonra yap konuşmanı. Bir sonra İyi. Allah azki Allah. Be. İnsanlar iman edildik. Denildiği zaman öyle bırakılacağını mı zannediyorsunuz? Bu ayet. Allah büyük imkanlarla deniliyor. Deniyor, deniyor bir şey. Mesela Covid-19'a deniyor. Müslümanlar da aynı eziyde çapaya uğrayabilir. Bazıları diyor ki cahilce neden Allah bunlara yardım etmiyor? Allah bizi imtihan ediyor. Müslüman olanın, olanın Müslümanlığından yani çıkacak mı çıkmayacak mı diye imtihan ediyor. Kafir da Allah sevmak gerektiğini iyice karısınlar diye. O halde bazı, İmam Hatice'den bazı insanlar da diyor ki Allah bizden neden namaz istiyor? namaz istemesinin Allah Allah'ı ilah olarak görmenin ilahı, sınırsız olur. Zannedildiğim gibi yalnız Atatürk'ten, demokrasiden ibaret değildir put. Her şey put olabilir. Her şey. Nereden çıkıyor? Nata üstündeki bir ayet nefsini ilah edilmeli görmedi mi? Nefsin sonsuz dersler vardır. O ihtiyaçların bir yalari kısmı Allah'tan daha sevgili olduğu zaman ve onunla ilgili ayet ve sahih adı seyreden şu şey diyor gittiği e, boyutlarda almasak diye ayetlerle sıkıntı olan insanın okumdaki sıkıntısı küfeye götür. Ama ondan sonra sonra bilemediğimiz ya da yarım bildiğimiz şeyleri alimlere bırakmak için. Alimlerle bilmiyorsa bilmiyorsa onu Allah'a bırakmak iyi. Bazıları takmak, sevmek aşırı sevmek kelimelerini necazi olarak kullandığını söylüyorsa da, bunun altında o sevginin ayeti iptal edip etmenine bakmamız gerekir. Eğer ayeti iptal ediyorsa bu küfür. <gülüyor> A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt, to survive, and save it What keeps you up and night? yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough What keeps you up and night? yeah? Make all the demons quiet, yeah? were built to drive ya